Herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün Satürn'ün 6. evde bize etkilerinden bahsediyor olacağım sizlere çok değerli arkadaşlar. Bir süredir Satürn'ün konusunu enine boyuna masaya yatırdık ve masaya yatırmaya devam ediyoruz. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamları olacak şekilde sizler için sohbet niteliğinde videolar hazırlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, daha önceki konuların devamı olarak Satürn'ün altıncı evdeki o etkileri konusuna geldik. Öncelikle kanalımı beğendiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin katkıları beni motive ediyor ve motive ettikçe ben de sizlere videolar yapma isteği duyuyorum. Ama sizler bu konuların altına yorum yapmazsanız ya da işte beğenilmediğinde demek ki diyorum olmuyor. Ve ben de ne yapayım diyorum en iyisi sadece danışmanlara ya da işte sadece astroloji eğitimleriyle hizmet vereyim şeklinde düşünüyorum. Bu arada danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz bu videonun altındaki telefonumuzdan whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet satürn neydi? Eli bir enerjiydi. Bizi kısıtlıyordu. Girdiği evde girdiği burçta. Peki altıncı ev neydi arkadaşlar altıncı ev başak burcunun doğal evidir başak burcu insanda sinirim sistemini bağırsakları ve aynı zamanda takıntıları düşünceleri gösterir ve aynı zamanda hijyeni gösterir temizliği gösterir ve aynı zamanda bereketi gösterir verimliliği gösterir aynı zamanda çalışmayı ve birazcık da köleliği gösterir altıncı evde ve 6. ev arkadaşlar krizlerin evidir genellikle. Ve bu krizlerin evine bir de Satürn krizi girdiği zaman kriz üzerine kriz olur. Ve Satürn'ün 6. evimizde transfer, transit yaptığı dönemde bizi en çok sağlığımızla alakalı konulardan bir disipline tabi tutar. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, neyi sindiriyorsun, neyi sindiremiyorsun bunu bir çözmen lazımdır. Bu bir. İkincisi orada yani 6. evinde başka gezegenler varsa... İçerdiği gezegenlere göre 6. evinin içerdiği burca göre Senin psikolojini Etkileyecektir. Nasıl etkileyecektir? Daraltarak etkileyecektir. Ve genellikle Sen o 6. evindeki Satürn transitini sağ salim geçirdiğinde Ne olacak? Sen sağ ben selamet olacak inşallah. Değil mi? Evet. Satürn'ün 6. ev ile alakalı Bu özet bilgiyi geçtikten sonra Bakalım Stefan Yani 6. evdeki konuda bize neler anlatmış arkadaşlar. Satürn'ün 6. evdeki transite kişinin düşünme, çalışma, sağlık alışkanlıklarını değiştirme ve kendini yeniden ayarlama dönemini ifade ediyor. Az önce de size anlattığım gibi. Kişinin yaşamının birçok uygulamalı alanında ve özellikle de çalışma ve sağlık konusunda ya işten gelen bir dürtüsellik hisseder ya da şartlar gereği daha düzenli ve disiplinli olmaya zorlanır. Zorlanır dedim sizi zorluyor. Şimdi burada çalışma ile alakalı altıncı evin bir olayı var arkadaşlar aynı zamanda altıncı ev evcil hayvan evidir yani sizin içerisinde, yani sizlerin içerisinde evcil hayvan besleyen arkadaşlar da var ve onlar açısından da bu durumu göz önünde bulundurun yani evcil hayvan konusunda eski astrologlara göre ise altıncı ev kölelik evidir ve bu köleliğin günümüzdeki karşılığı da işçiliktir. Yani hakları vardır bir takım insanların ve buna bu da size günlük para akışı sağlar yani maaşlı iş sağlar. Dolayısıyla da 6. evin böyle bir durumu vardır ve kişiyi bu 6. ev transitlerinde böyle bir akışa sokar. İş değişikliği veya iş yapısında da değişikliklerle birlikte rahatsızlık verici kronik sağlık problemlerine sıklıkla rastlanır. Son derece düzensiz, randımansız olan bir kişinin bu dönemde çalışma yöntemlerinde bugünlerde ne kadar çok iş başardığına inanamayabilirsiniz. Ne kadar verimli oldum diyen kendini hayrete düşürecek bir düzene girdiğini görebilirsiniz diyor Stefan arıyor. Buradaki Satürn ne yapmaya çalıştığımızı belirlemeye ve neyin önemli, neyin geçici olduğunu ayrıştırmaya bizi zorlar. Hatta bu ayrıştırma baskısı bu dönemde bazen o kadar aktiftir ki kişi kendine aşırı eleştirmekten kaynaklanan depresyon ya da psikosomatik rahatsızlıklar kendine çekebiliyor imiş. Şimdi burada kişinin kendini eleştirmesi neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Altınca Başak Burcu'nun evidir ve Başak Burcu karakter olarak eleştiri yapan bir Burç'tur. Başak Burcu niye eleştiri yapar biliyor musunuz? Sizi rahatsız etmek için mi? Hayır yanılıyorsun. Başak Burcu mükemmeliyetçi bir Burç'tur ve Mevcut durumu olandan daha bir tık öteye götürmek noktasında o alanı mükemmelleştirmeye çalışır ve bu mükemmelleştirmeye çalıştırma esnasında karşısındaki kişiyi rahatsız eder. Peki bu, bunu nasıl yapar? Önce onun zayıf taraflarını bulur, oraları eleştirir, gün yüzüne çıkartır ve oraları mükemmel hale getirmeye çalışır. Şimdi bunu yaptığı zaman bunu yapabiliyor olması için eleştirebiliyor olması lazım. Eleştirebilecek bir kafan olması lazım. Eleştirecek bir zekan olması lazım ki Başak Burcu'nun gezegeni Merkür'dür. Ve Merkür Başak Burcu'nda yücelir. Dolayısıyla da o eleştiriyi yapabilmek bir zeka işidir arkadaşım. İşte o yüzden de seni rahatsız etse de o eleştiriyi, Başak Burcu, Satürn, yani Başak Burcu olarak değil, Başak Burcu'nun evi olan 6. evden Satürn geçerken o eleştiriyi kişi de içe döndürüyor. E şimdi sen sanıyor mu ya bende Başak Burcu yok, ben Başakları sevmiyorum? Yanılıyorsun. Senin 12 tane burcun var ve bu 12 Burcu'ndan bir tanesi de Başak. Kim bilir Başak hangi evinde? Belki 5. evinde, belki 3. evinde. Eğer yükselenin koçsa, 1. evinde koç varsa Başak senin 6. evinde olur. Dolayısıyla da arkadaşlar... Burada o Satürn 6. evden transit yaparken o eleştirme noktasını kişi kendini eleştirme noktasına getirir. Bu da duygularını bastırmasına sebep olur. Duygularını bastırdığın zaman arkadaşım hasta olursun. Çünkü duyguları dışa vurmuyorsun. Neden? Çünkü sen o zaman ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Duyguları yansıtmadığında ne hissediyorsun? Yani bunu niye yapıyorsun her şeyden önce? Duygunu niye söylemiyorsun? Ben şunu hissediyorum, bunu hissediyorum niye söylemiyorsun? Ben sana söyleyeyim niye söylemediğini. Çünkü duygularını gösterirsen kendinin aciz düşeceğini zannediyorsun. Duygulu insanların duygularını göstermeleri kendilerinin alay edilebilir, aciz görüntü sergileyebilen insanlar olduğunu zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Duygularını göstermek, duygularını hissettiklerini anlatmak seni hiçbir zaman aciz yapmaz. Peki ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Ama sen bunun bilincinde ve farkında değilsen o satürn, o duyguları sana kendi içine attığın için, dışarı göstermediğin için ne yapıyor biliyor musun? Vücudunda biriktirip o duyguları vücudunda travmasal noktalara taşıyıp psikosomatik olarak sende gülülenmeye başlıyor o duygular. Nasıl oluyor bu diyeceksin hocam? Şöyle oluyor. Mesela bir duygu bastırdın. Mesela sevdiğin kişiye kendini söylemedin. Bu insanlarda boyun düzleşmesi gözlemleniyor. Hani kesin de oluyordur demeyeceğim ama boyun düzleşmesi gözlemleniyor. İşte sorumlulukların peşinde gidiyorsun. Sürekli sorumluluk sorumluluk. Bu duygu vücuduna ağır geliyor. Bir müddet sonra bel fıtığı yapıyor. İşte e, duygularını söylemiyorsun. Söylemen gerekiyor. Boğaz çakranda problem çıkıyor. Guatır ya da buna benzer problemler yaşıyorsun. İşte bunlara Psikolojik etkilerin mesela stresten ne oluyor miden yanıyor mide problemleri gastrit oluyorsun neden oldu diyor doktor Hiçbir şeyin yok diyor stresten olmuş diyor demek ki düşünmek insanı hasta ediyor düşünceler insanı hasta edebiliyorsa Aynı zamanda düşünceler insanı tedavi de edebiliyor Tamam mı Joe Dispenza da böyle diyor düşünceler insanı tedavi de edebilir diyor Joe Dispenza Joe öyle diyor Hangi Joe Dispenza Joe diğer Joe değil Evet, şimdi geldik arkadaşlar, joyu moyu bıraktık, hakikaten insanın düşünceleri nasıl kendisini hasta edebiliyorsa kendini tedavi edebiliyor. İşte Satürn seni bu zorlu dönemde neyi düşüneceğini, neyi düşünmeyeceğini, neyi içine atacağını, neyi içine atmayacağını konusunda seni zorluyor. Ve altıncı evde seni psikolojik eğer etkisi var isek haritana göre, burcuna göre, altıncı evdeki burcuna göre seni o alanlardan ne yapacak? Hasta ederek, düzelterek, hasta ederek, düzelterek yukarıya taşıyacak. Tabi bayrağı indirebilirsin. Öyle de bir durum var. Yani yapamıyorum arkadaşlar. Ömrümün sonuna geldim. Sen sağ ben selam et. Olur mu olur. O yüzden altıncı ev genelde sağlık evidir diye bakmakta yarar var. Kendini eleştirme, kendinize eleştirmeyle birlikte yaşadığınız ve çalıştığımız insanlar bizim hakkımızda aslında ne düşündüklerini görmeye başladığımızda daha da artıyor. Çünkü kendini mükemmel hale getirmeye çalışmanın altında yatan sebep başarısızlık korkusu ve insanların seni eleştirecek olma korkusu yatıyor. Gerçekten de faydalı olup olmadığımızı ve külfetli bir insan olup olmadığımızı fark ederiz. Yani 6. ev, 12. De 12. evden itibaren 7'nin olduğuna göre hayatımızdaki çeşitli ilişkilerin sonuçlarını da görmeye başlarız. Çünkü Şöyle bir iş kuran vardır. İlişkiler bir önceki evde başlayıp bir sonraki eve doğru devam ediyor. Yani 7. evin ilişkisi 6. evde başlıyor hemen hemen. Satürn döngüsünün 6. ev evresi aslında her seviyede kişisel arınma ile ilgilidir. Bu dönemde ortaya çıkan sağlık problemlerinin çoğu doğrudan doğruya kişinin beslenme biçimi dolayısıyla yüksek seviyede kan zehirlenmesiyle ilgili olabilir diyor Stefan Arayu. Yani ben de onun buradaki yalancısıyım. Çünkü ben öyle düşünmüyorum. Peki sen nasıl düşünüyorsun hocam? Yani hastalıkların hepsi kan zehirlenmesiyle olmaz. Burada sizin bağırsaklarınızdaki problem var ise ve bu bağırsak geçirgenliği denilen bir durum var arkadaşlar. Geçirgen bağırsak sendromu. En çok başak burçlarında olur. IBS vardır. Irritable bağırsak sendromu. Düzensiz bağırsak sendromu. Bu kişiler genellikle bir gün içerisinde kabuz olabilirler. Aynı gün içerisinde... E, Afedersiniz, ishal olabilirler. Ve buna benzer sürekli bir problemler vardır. Genellikle de buğdayı e, sindiremezler. E, gluten hassasiyetleri ve kazeyin hassasiyetleri vardır. Yani e, inek sütünden yapılmış e, malzemeler. Ve mayalı gıdalara karşı ciddi hassasiyetleri olabilir. Ve mide asiti düşük geldiğinde bu mide asitinin düşüklüğü nedeniyle bağırsaklara moleküler düzeyde geçmeyen bu, bu yiyecekler yani iyice ışıklı e, ne diyeyim ben size midede yeterli sindirim yapılmadığından bağırsaklara gittiğinde bağırsaklar bunları vitamin olarak kana geçirmeye çalıştığında daha bütün geçiyor ve kan bir reaksiyon oluşturuyor. Kan reaksiyon oluşturunca yabancı madde olarak algılıyor ve alerjen diyor ve onunla savaşmaya başlıyor. ve gluteni glutensiz yulafı, yulafı ondan sonra aklınıza gelebilecek birçok şeyi alerji olarak size yansıtıyor ve dolayısıyla da sizin sindirim sisteminiz bozulmuş oluyor. Bunu ben yaptığım araştırmalar sonucu keşfettim. Buradan bütün Başaklara bu konuda bu konuyu araştırmalarını tavsiye edebilirim. Hatta bu konuda Doktor Can Çiftçi'nin bazı açıklamaları var. Hani ben doktor değilim. Ben sadece yapılmış araştırmayı araştırıp kendi hayatımda uygulayıp olumlu sonuçlar bulmuş bir insanım. Ve denedim, başarılı oldum. Bunu buradan ben size aktarıyorum. Onun araştırmalarını okuyabilirsiniz. Devam ettiğimizde hani bu kan zehirlenmesi öyle basit bir iş değil yani bu Stefan arıyor böyle cümleyi kurmuş ama yani bakmayın yani her kitap yazan da yabancı diye bu adamlar da allame gözüyle falan bakmayın yani işte bak ben size ne kadar detaylı şeyler anlattım. Diyor ki vücut bu dönemde yabancı maddeleri atmaya çalışıyor gibidir ve eğer siz bu arınma işlemine uyum, uyum sağlarsanız ya da uyum sağlamazsanız fiziksel sorunlar ortaya çıkar. Satürn 6. evden geçişi beslenme alışkanlıklarınızı, egzersiz yapma rutinleriniz ve diğer sağlık alışkanlıklarınızı düzenlemek veya uzun süreli bir oruç veya arınma perhizinize başlamak için mükemmel bir dönemdir. Bu dönemde farkında olunması gereken asıl şey sağlık problemlerinin veya iş durumuyla ilgili problemlerin aslında günlük yaşantıdaki alışkanlık modellerinizi hangi değişikliklerin gerekli olup olmadığını size gösteren ve Satürn'ün Doğum haritanızda alçalandan geçerken 7. eve girmesiyle başlayacak olan bir başka yaşam evresine hazırlayan bazı özel dersler olduğunu ifade ediyor. Demiş Stefan. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu Satürn 7'den geçerken bu tarz etkiler olduğu gibi bu videoyu bu dönemde izleyenler mesela diyelim ki yükselen aslanların Plüton'un 7. şey 6. evlerinden geçiyor. Şu sıralar 27-28, 26-27-28 derecelerde geçiyor mesela. Ee, ve or, orada arkadaşlar Plüton'un temas ettiği 6. evinizde mesela yükselen aslanlar için konuşuyorum. Plüton temas ettiği gezegen, güney ay düğümü ya da ne varsa Plüton da onu orada çürüterek gidecek. Ve orada yine psikolojik bir probleme neden olabilecektir ya da o hayatınızın alakalı konusuyla alakalı bir duruma sebebiyet verebilecektir. Evet değerli arkadaşlar videomu beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için ve bu konuyla alakalı e, anlattıklarımı beğendiyseniz e, altına yorum da yapabilirsiniz. Ve bunun dışında e, gelmesini istediğiniz videolar olursa bunlarla ilgili e, bana yazabilirsiniz. Lunaris TV adında bir kanalımız var. Orada da ezoterik bilgiler içeren bazı dersler hazırladım. Onlar her pazar saat onda yayına girecek. Onun haricinde bizim derslerimiz var özel ve yine ee, danışmanlıklarla alakalı bilgi almak için bu videonun altındaki Whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde neyi anlatacağım size? Satürn'ün 7. evde oluşunu anlatacağım. Satürn'ün 7. evde oluşu ilişkilerle alakalı çok önemli bilgiler içerecek. Sakın bu bölümü kaçırmayın değerli arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.